Herkese yeni bir videodan merhaba. E, artık Los Angeles'ta hava o kadar erken kararıyor ki. Gerçekten bugün ilk defa böyle gündüz ışığını hesaplayamadan videoya oturdum. E, çünkü şu an saat 5'e çeyrek var ve hava 7.30 gibi. <gülüyor> gerçekten e, Amerika'nın en sevmediğim yanı bu. E, burada böyle bir ışık. E, daylight saving diyorlar. Yani... Işığı daha çok kullanabilmek adına aslında e, gündüzleri erken güneşi doğurtuyorlar. Doğurtuyorlar onların gücüyle. Ve akşam çabuk batıyor. E, gerçekten buranın en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi aslında bu. Olsun. Bugün de böyle bir e, akşamüstü <gülüyor> haliyle e, kayıt altındayım diyelim. Evet. Öncelikle muhteşem bir haberim var. Sonunda beklediğimiz gün geldi. Hem sizin hem benim. Çekim yasası günlü 3 Aralık pazar günü size artık ulaşıyor. Ee, Zaten buraya bütün detayları koyuyor olacağım. Hem online sitemizden e, evinize sipariş verebileceksiniz. Hem de e, 3 Aralık, 11 Aralık arası İstanbul TÜYAP kitap fuarında burada yazan detaylar altında e, bulabileceksiniz. Ve daha sonrasında da tüm kitapçılarda bulabileceksiniz. Çok heyecanlıyım. Çünkü e, sizler sayesinde, daha doğrusu sizlerin bugünlüğü isteğinizle ben de böyle bir yaratım içerisine girdim. Ve umarım size hem çok faydalı olacak hem de belki hiç benim kanalımdan haberdar olmayan birine faydalı olacak. Zaten e, satışa çıka, çıktığı gün günlüğümle beraber e, bir video gelecek. Hem günlükte neler var, günlük nasıl kullanılıyor bunu anlattığım. E, hem de onun biraz oluşum sürecinden bahsettiğiniz bir video gelecek. Takipte kalın lütfen. E, hem günlüğün, podcast'in, Instagram'ını takip edin ki oradan haberdar olun her şeye. Hem de oradan daha fazla paylaşım yapmaya başlayacağım. Günlükle ilgili, satış imkanları ile ilgili vesaire. Link paylaşımları da yapacağım. Mutlaka açıklamalar kısmında detayları bulabilirsiniz. Bugün ise bahsetmek istediğim aslında böyle artık Aralık ayına giriş yapıyoruz ve yeni yıl, inşallah benim bu çekim yasası günlüğüyle de böyle belki hepinizin yeni yıl amaçları, hayalleri böyle yepyeni bir yıla hazırlanmak gibi belki günlüğü satın alırsınız. Neden olmasın diyelim. O yüzden bu Aralık ayı boyunca biraz böyle kanalda hep şey olsun istiyorum. Yani bu yeni yılda kendimizi nasıl o hayal ettiğimiz yaşama yaklaştırabiliriz. Çünkü hani e, yıl biterken insan biraz şey oluyor. Böyle ay bu, bütün yıl istediklerimi yapabildim mi? Ne oldu? Ne bitti? Hani, üf yine bak belki bazılarınız diyecek ki hiçbir şey yapamadığım bir yol, yıl oldu vesaire. O yüzden ben şöyle düşündüm. Aralık ayını biz yepyeni bir yılı nasıl istediğimiz hale geçirebileceğimize dair öğrenerek geçirirsek burada ve geçtiğimiz yıla e, daha böyle bir analiz ederek bakmayı öğrenebilirsek Ocak 1'e geçtiğimiz gün artık böyle hazır, yeni yıldan ne istediğini bilen e, hayallerindeki hayatı yaratmaya hazır bireyler oluruz. O yüzden Aralık ayı boyunca sık sık... E, bununla ilgili içerikler yükleyeceğim. O yüzden takipte kalmayı lütfen unutmayın. O yüzden de bu videoda bugün aslında ben e, gene olarak hani yepyeni bir yılı en iyi nasıl e, planlarız? adı altında bir videoya başlıyorum. Ancak aslında not ettiğim 12 farklı adım var. Ama bugün e, bu videoda 6 adım yapacağız. Daha sonra geriye kalan 6 adımı da başka bir videoda yapacağız. Çünkü biraz daha böyle öbür 6 adım daha belki uygulamalı olarak beraber yapabiliriz. E, uygulayabileceğimiz nasıl diyeyim çalışmalar. O yüzden hani bugün biraz daha böyle sohbet edelim istiyorum aslında. Biraz daha böyle hani önümüzdeki yılı artık planlamaya başlayacak biri olarak bu yılla ilgili birazcık neler bakabiliriz? Nasıl bir adım atarak o planlama sürecine girebiliriz gibi konuşalım istiyorum bugün ve bir sonraki bölümde de hani diğer adımlarla devam edelim. Birinci adım aslında bahsetmek istediğim geçmiş yıla yani bu yıla 2022'ye bir analiz yapmak. Bu ne demek? Çünkü biz net ve belirli bir başlangıç yapabilmemiz için önce yeni yıla Önce bir bu seneyi değerlendirmemiz lazım. Yani neler oldu, nasıl geçti, istediklerimi yapabildim mi? Belki bir not aldıysam daha önce işte yapmak istediklerim gibi. Ne kadarını yaptım ya da benimle beraber belki e, ilham panosu yapmışsınızdır. Ben böyle Aralık ayında ilham panosunun önüne geçip neler oldu diye bakmayı çok seviyorum. Bazen şöyle sonuçlar doğuruyor hatta bu. Yani e, ilham panosuna bir şeyi öyle bir koymuş ki onu ben hayatıma çekmişim ama mesela istediğim gibi çekmemişim. Hani alakasız bir yerden farklı bir şekilde hayatıma dokunmuş. O zaman diyorum ki hani bunu analiz ediyorum. Acaba bu sene yapacağım ilham panosunda nasıl bir değişiklik yaparsam ya da e, istediğim şeyi nasıl, ne şekilde istemem lazım ki daha net olsun gibi bir analiz yapabiliyorum. O yüzden lütfen hani benimle beraber bunu dinledikten sonra belki ilk adım olarak böyle bir durun. Kendinize bir 5 dakika bile hiç fazla bir vakte ihtiyacınız yok. 5 dakika bile verin. Ve bir düşünün. Hani bu yıl Keşke şunu da yapsaydım ya da bu yıl keşke şöyle bir şey olsaydı ya da ben şunu yaparım diye düşünmüştüm yapamadım dediğiniz bir şeyler var mı? Bir onları not alın. Aynı zamanda yaptıklarınızı da not alın. Not almayı sevmiyorsanız aklınızdan bile geçirebilirsiniz. Hani başardığınız şeyleri de aka not alın. Çünkü ikisini beraber görmek ya da ikisini beraber düşünmek şimdi çok etkili olacak. Hani bu sefer başardığınız şeyleri görürseniz onları neden ve nasıl başardığınızı da analiz etme imkanınız olur. Ve böylece yeni hedeflerinizde tekrar onları da kullanabilirsiniz. İki. İkinci adımımız aslında bir şeyleri bırakmak. Evet aslında bir şeyleri bırakmak hani böyle hep biz duygusal gibi düşünüyoruz ama bunu hem fiziksel hem de mental olarak bırakmak olarak düşünebilirsiniz. O yüzden ben bu adımda her zaman Aralık ayında, yılın sonunda önce yaşadığım alanı boşaltmaktan yanayım. Odamı boşaltmaktan yanayım. Giymediğiniz eşyalar varsa, kullanmadığınız süsler varsa e, eğer imkanınız var ve bağışlayabiliyorsanız bağışlayın. Eğer imkanınız yok ya da bağışlanacak kadar düzgün durumda olmadığını düşünüyorsanız bu şeylerin gerçekten atın. E, bir kitapta okumuştum bu ikigai ile ilgili. Yani atmak sizi korkutmasın. Atmak özgürleştirir gibi bir şey yazıyordu. Gerçekten bu doğru. Ben böyle atmaya inanılmaz kıyamayan, inanılmaz hani rahatsız hisseden biriydim. Ama atma eylemi aslında size şunu da getiriyor bu sefer. Gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri almaya başlıyorsunuz bundan sonra. Gerçekten e, sahip olmak istediklerinizi ya da uzun süreli kullanmak istediklerinizi almaya başlıyorsunuz. Hani ben bunu bir sene sonra atmak istiyor muyum? Atmak için mi alacağım gibi e, bir aslında kafa yapısı getiriyor diye anlatıyordu kitapta. E, tabii ki bir şeyleri bırakmak sadece fi fiziksel değil ama biz hep bahsediyorum ben burada... E, Önce fiziksel alanınızı boşaltmalısınız ki o sizin auranızı etkilesin ve daha sonra duygusal olarak da gerekli şeyleri atın. O yüzden önce e, duygusal kısmı belki böyle farklı bir bölüm olarak bakarız ama önce bir alanınızı boşaltın ki temiz, net bir başlangıç olsun. Üçüncü adım. Üçüncü olarak şöyle bir şey not aldım. Kim olduğunuzu karar verin gibi bir aslında adımım var burada. Bu da şu demek. Biz değişiyoruz. Yıldan yıla, aydan aya, günden güne bile değişiyoruz ama bazen farkına varmıyoruz ki aslında 3 seneki 3 sene önceki ben değilim ve hani belli hedefler koymuşum kendime. Hala olmadığını düşündüğüm için de hala o hedefleri koymaya devam ediyorum. Ya da kafamda öyle bir hedefim olduğunu düşünüyorum. Ama ben o değilim. Ben 3 seneki önceki 3 sene önceki kişi değilim. Asl belki de hedefim değişti. Ya da hedefim evrildi. İlla hani e, aa işte ben değiştim, hedefim değişti. Değil tabii ki. Ama belki evrildi. Belki sen daha çok doldun. Belki artık e, enerjin ve dü enerji düzeyin o kadar yükseldi ki belki daha büyük bir hedef koymanı istiyor enerjin artık. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden e, bence çok önemli bir adım bu. Dediğim gibi Zaten benimle beraber hep bir defter kullanıyorsanız, not alabileceğiniz bir yer varsa bunları yazmak, yazıya dökmek tabii ki çok çok güzel olur. Ama oturup e, sakin bir müzik açıp, belki kahvenizi içerken bile bunun üstüne düşünebilirsiniz. Ben ne, Ben kimim? Bugün ben kimim? Ve bu yılda, yeni yılda ben kim olmak istiyorum? Bu özellikleriniz olabilir, hedefleriniz olabilir. Hiç fark etmez ama nelerden hoşlanıyorum, bu yıl nelerden hoşlanmak istiyorum, neleri denemek istiyorum, ne hedefler koymak istiyorum ama şimdi artık bugünden itibaren ben kimim tekrar böyle bir kendinizi tanımaya yönelik bir adım uygulayın derim. Ve dördüncü adım. Zaten dördüncü adım e, ilham Panosu. Ama bunu belki böyle hani farklı bambaşka bir video zaten hep Aralık'ta yapıyorum ben. Ya video olarak ya sohbet olarak mutlaka sizinle paylaşıyor olurum ama. ilham panosu her zaman deli gibi saatlerinizi harcayarak yapmak zorunda da değilsiniz. Eğer benimle beraber bu 6 adımı şöyle bir kafanızdan bile geçiriyorsanız ya da e, yarın sabah kahvenizi içerken bu adımları şöyle bir gözden geçireyim diyorsanız çok basit. Pinterest'e girin. Bir tane 2023 ilham panosu dosyası oluşturun ve başlayın eklemeye. Ben olsam Aralık ayı boyunca eklerim ve son hafta falan hani otururum bir bakarım eklediğim bütün şeylere ve sonunda oradan beğendiklerimi alıp zaten beraber şalan yaparız her zaman her yıl olduğu gibi neredeyse 3. yıl olacak. Daha sonra panomu yaparım. Çünkü Aralık ayı boyunca çok güzel enerjiler var. Çok güzel enerjiler toplayacağınız bir ay alıyor son ay. Bütün ay boyunca bir bakın bakalım neler toplamak istiyorsanız. Çünkü ben artık böyle bir gün oturup bir saniyede yapılacak ilham panolarını çok desteklemiyorum. Çünkü üstüne biraz kafa olmak gerekiyor ilham panosunu. Başta da dediğim gibi işte sen şu bardağı koyuyorsun ama sen bu bardağı mı istiyorsun? Yani onu bir ölçüp tartmak lazım. Onun için de böyle uzun uzun vakit harcamak bence çok karlı oluyor. Beşinci adım. Biraz önce bir kitaptan bahsetmiştim. gay diye. Aslında bu hani 5. adımda e, gayini bul gibi bir adım not etmiştim. Bilmeyenler için gay aslında e, Japonların bir konsepti ve olma sebebi demek. Yani o anda ya da var olma sebebi anlamına geliyor. Diyor ki olma sebebiniz Yeteneklerinizle e, tutkularınızın kesiştiği kümedir gibi bir anlatım var ikigai'nin. E, belki bunun üstüne farklı bir bölümde yapabiliriz aslında. Neden olmasın güzel olur. E, ve hani bu aslında çok güzel bir tanım çünkü biz bazen yeteneğimiz olmayan şeyleri hedef koyduğumuzda gerçekleşmiyor ve üzülüyoruz ya da ya da yeteneğimiz olan şeyleri hedef haline de getirmiyoruz gibi. O tam o ortadaki e, hem seviyor olduğumuz hem tutku duyduğumuz hem de yeteneğimiz olan şeyleri bulma aslında bizim olma sebebimiz diyor ikikayı. Ve hani diyor ki yani bu bulduğun ortadaki kümenin de dünyaya vermek istediğin bir şey amaçlı bir şey olması lazım. E, belki bunu böyle farklı bir bölümde yaptığımda. Daha böyle direkt iki gayeni bulma çalışması yaparız beraber. Ama bunu daha basit olarak şöyle düşünebilirsiniz bu adımda. Gerçekten yani bence bu çok güzel sorgulanacak bir şey. Yeteneğim olan şeylere tutkum da var mı? Ya da tutkum olan şeylere... Ya da hangi tutku duyduğum konulara yeteneğim de var ve ben bunu ikisini birleştirip olma sebebimi yapabilirim. Hani böyle ilham panonuzu yaparken ya da yeni yıl hedeflerinizi yazacağınız zaman biraz oturup böyle bir hani buna kafa yormakta fayda var. Altıncı ve bugün son bahsedeceğim adım. Çok komik ama korkunun sizin kılavuzunuz olmasına izin verin. Çünkü aslında hani eee korku istemediğimiz bir duygudur ve korku peşinden gitmediğimiz bir duygudur ama yanlış düşündüğümüz bir şey var. Korktuğumuz şey aslında gerçekten tutkulu olduğumuz elde etmek istediğimiz ya da sahip olduğumuz şey olabiliyor ki %99 öyle oluyor ve onun bizim bütün düzenimizi konforumuzu değiştireceğini bildiğimiz için aslında korkunun olduğu yerden biz kaçıyoruz. O yüzden artık bu yeni yılda bu hedeflerinizi belirlerken, ilham panolarınızı yaratırken korkunun biraz e, yönlendirici olmasına izin verin. Deyin ki ben neyden çok korkuyorum? Yani neyi korku e, üstünden durduruyorum? Bununla ilgili çok güzel bir bölüm gelecek. Pardon, alarmım çaldı. Bununla ilgili e, çok çok güzel bir bölüm gelecek. Galiba bu hafta gelecek. E, yani Fear of Success ve Fear of Gratitude üstüne bir bölüm kaydettim. Ee, yani şükür, şükür, şükür duymaktan ve e, başarıdan neden korktuğumuza ve bunun bize neye sebep olduğuna dair. O bölümde bu adım böyle kafanıza daha çok e, şey olabilir, canlanabilir. Yani aslında bugünden itibaren ee, Aralık ayı boyunca bence paylaşacağım bütün içerikler böyle birbirine o kadar girgin olacak ki hani e, hep bahsettiğimiz şeyleri diğer bölümlerde bulacağız ve daha iyi anlayacağız gibi. Yani böyle genel bir aslında eğitim gibi bir şey olacak Aralık ayı. Hani ben öyle amaçlıyorum. Ee, umarım bu altı adım hoşunuza gitmiştir ve umarım hani böyle Dediğim gibi belki bir kahvenizi yudumlarken ya da gerçekten böyle bir mumunuzu yakıp günlüğünüze not alırken bu altı adımı gözden geçirirsiniz. Dediğim gibi altı adımın içerisindeki detaylı şeylerin ayrı ayrı bölümleri gelecek ve diğer altı adımın da bölümü gelecek. O yüzden eğer takipte de değilseniz mutlaka takip edin. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ve dediğim gibi podcast'in ve aynı zamanda artık Tekim Yasası Günlüğü'nün Instagram sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Oradan da böyle hani post olarak da çok çok güzel öneriler paylaşıyorum ve oradan hani ürünü almanız da kolaylaşacak. Ama buraya da açıklamalara da bütün detayları bırakıyorum. Unutmayın. 3 Aralık Pazar günü Çekim yasası günlüğü online satışta. Aynı zamanda 3-11 Aralık tarihlerinde TÜYAP İstanbul forumda satışta ve sonra da kitapçılarda satışta. O yüzden e, hazırlanın. Ve tabii ki de benim kendi dinleyenlerim için güzel online'ımızda belki küçük e, indirimlerimiz olabilir. Bu yüzden mutlaka takipte kalın. Hatta belki de güzel bir çekilişimiz bile olur. Ve unutmayın eğer İstanbul'daysanız 3-11 Aralık'taki TÜYAP İstanbul Fuarında özellikle aşağıda yazdığım detaylarla indirimli olarak e, günlüğü alabileceksiniz. Bu yüzden eğer İstanbul'daysanız bir kitap fuarına da bakarsınız. Ama öncelik günlük günlük, günlük. <gülüyor> O zaman e, bu günlük size Bay bay diyorum. Benim için iyi geceler. Sizin için günün hangi noktasıysa umarım geriye kalan tüm saatleriniz çok güzel geçer. Başka bir bölümde görüşmek üzere.